Gençler selamlar. Ben İsmail Hoca, Sevmeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bilgisayar mal, AYT matematik branş Denemelerini sevgili arkadaşlarım 15'li denemelerin çözümleriyle karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte ikinci denemenin çözümünü yapacağız. İkinci videomuzdayız arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve hızlıca geçelim denememize. Evet ikinci denememizde ilk sorumuza şöyle bir bakış atalım bakalım. Şimdi gençler diyor ki bize sıfırdan farklı... A, B ve C tam sayıları için 0.125'in anıcı kuvveti. Ya bir saniye şimdi. 0.125 demek ne demek? Arkadaşlar 125 bölü 1000 demek bu da 1 bölü 8'dir. 1 bölü 8 de 2 üzeri eksi 3'tür biliyorsunuz. Dolayısıyla 2 üzeri eksi 3'ün bakın burası... A'nıncı kuvveti yapar. Çarpı 0.2 de 2 bölü 10'dur. Yani 1 bölü 5. Yani 5 üzeri eksi 1 olduğu için burası da 5 üzeri eksi b yapar arkadaşlar. Üstündeki b ile çarparsanız. Ve 20 üzeri c de biliyorsunuz 4 üzeri c çarpı 5 üzeri c'dir. 4, 4 üzeri c'yi de 2 üzeri 2c biçimde yazabiliriz. Tabii ki. Şimdi neler oluştu bakalım? 2 üzeri eksi 3a ile 5 üzeri eksi b'nin çarpımı arkadaşlarım eşittir 2 üzeri 2c çarpı 5 üzeri c dedik şimdi gençler burada 2'nin kuvvetine bakıyorsunuz eksi 3a burada 2'nin kuvveti 2c o zaman yazabilirim eksi 3a eşittir 2c ve eksi b de o zaman C'ye eşit olacak, eksi b eşittir c dedik. Şimdi her birini ben c türünden tabii ki ifade edebilirim, yazabilirim. Bizden istenen de a artı b bölü c idi. A gördüğümüz yere bakın, şurada a yalnız bırakın, a eşittir eksi 2c bölü 3 yapar arkadaşlar. O halde onu yazıyorum, eksi 2 bölü 3 c. Ve b gördüğüm yere de bakın eksi bc ise b eksi c'dir dolayısıyla eksi c yazıyorum alt kısmında da bir tane bölü c'miz var eşittir diyorum üst taraf eksi 5 bölü 3 c yaparken alt taraftaki sadece c'dir ve burada c'ler sadeleşirse cevap ortaya çıkmış olur doğru cevabımız eksi 5 bölü 3'ün ta kendisidir yani cevap a seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar devam ediyorum İkinci sorumla A ve B. 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. A artı 5 sayısının asal çarpanlarının sayısı 4. B artı 2 sayısının da asal çarpanlarının sayısı 3. Bakın asal çarpanlardan bahsediyoruz. Buna göre B eksi A farkı en çok kaçtır? Şimdi B eksi A'nın maksimum değeri isteniyorsa ben B'yi burada olabildiğince yüksek seçeceğim. A'yı da olabildiğince küçük seçmem gerekiyor. E şimdi A artı 5 dediğimiz sayının bir kere zaten otomatikman 4 tane asal çarpanı var O zaman bu asalların kuvvetleri de Hepsinin 1 olsun diyelim küçük gelsin diye e Madem öyle ben burada şunu kullanırım A artı 5'i şöyle seçerim 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 derim Başka bir şey seçemem arkadaşlarım Şimdi bunları çarparsanız da Bakın şurası 30 yapar 7 ile çarptınız 210 geldi demek ki A artı 5 210 olacak A da burada 205 olacak Bakın A'yı küçük seçtim 205 oldu Şimdi B de yüksek seçmem gerekiyor. 3 basamaklı olduğunu unutmayalım bunların. Ve sevgili arkadaşlar B 2 dediğimiz sayının da 3 tane asal çarpanı varmış. Burada aynı A artı 5'te yaptığımız gibi davranırsak çok fazla kafa karışıklığına uğrarız. B 2 sevgili arkadaşlarım 3 tane asal çarpanı olsun diye uğraşıyoruz. Ben burada B 2 eğer 1001 sayısı olarak seçersem bakın B sayısı 999 olacaktır ki 3 basamaklı En büyük sayıdır kendisi 999'u da asal çarpanlarına Ayırırsanız arkadaşlar bakın mesela 3'e böldünüz 3 kere 333 Tekrardan 3'e bölerseniz sevgili arkadaşlarım 9 çarpı 111 Diyelim bu da 3'ün Karesi çarpı bakın 111 Dediğimiz sayı tekrardan 3'e bölünür Gerçi tekrardan 3'e bölelim biz 3'ün küpü diyelim çarpı 11 3'e bölerseniz de sevgili arkadaşlarım ne gelecektir Tabii ki 37 gelecektir Yalnız şöyle bir durum var. Biz yanlış şeyi şu an asal çarpanla ayırıyoruz. 999 olurum diye kontrol etmemiz için gençler bizim 1001'i asal çarpanlara ayırmamız lazım. 1001 dediğimiz sayı da biliyorsunuz 10'un küpü artı 1'dir. E Ben 1'i de 1'in küpü diye yazsam 10'un küpü artı 1'in küpünü nasıl ayırırız? 10 artı 1 çarpı 10'un karesi eksi 10 kere 1 artı 1 biçiminde ayırabilirim. O halde 10 artı 1 11 yapar. <gülüyor> 10'un karesi 100'dür. 100'den 10'u çıkardınız 90. 1 eklediniz 91. Bu da 11 çarpı 13 çarpı 7'dir arkadaşlar. Yani 3 tane asal çarpan olduğunu görüyorsunuz. Böylelikle B'yi ben 999 seçebilirim. Şu şekilde. Pekala 999 hani... Ee, b-a en çok kaçtır diye sorulmuştu ya ben b'yi maksimum seçecektim ki zaten 3 basamakta en büyük sayı seçtik daha büyüğü mı diye kontrol etmeye de gerek yok 999'dan 205'i çıkaracağız arkadaşlar bu da bize cevabı verecek burası 4 burası 9 ve burası da 7 olduğu için doğru cevap 794'ün ta kendisidir gençler ikinci sorumuzu çözdük devam ediyoruz 3 ile a b c ve d ardışık doğal sayılarmış bakın ardışıklar <gülüyor> A bölü B, 3 bölü 4 olduğuna göre, C kere D çarpımın alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada A bölü B, 3 bölü 4 diye A'yı 3, B'yi 4 seçmeyeceksin. Ha hoş. Ardışık dediğine göre hocam 3 bölü 4 seçilebilir. Evet seçilebilir ama A, B, C, D küçükten büyüğe doğru ardışık dememiş bize. Yani burada bu sıralama mesela A bir fazlası, B bir fazlası, C bir fazlası, D de olabilir. Ama şöyle de olabilir yani. ADCB bile olabilir yani. Tamam, bunlara dikkat edeceksiniz. Şimdi, şöyle diyelim, A'yı 3, B'yi 4 seçersem ardışıklar zaten. Şimdi C ve D'yi 5 ve 6 seçesim geliyor açıkçası. Ama C ile D'nin çarpımının en küçük değerini bulabilmem için ben burada 1 ve 2'yi seçebilirim. Bakın, C, D, A, B olur böylelikle. Hepsi de ardışık. Demek ki C ile D'yi ben burada en küçük 1 ile 2 seçerim. Çarpımlarının alabileceği en küçük değer de 1 kere 2'den 2 olur arkadaşlar. Bu minimum değerdir. Şimdi gelin bir de maksimum değere bakalım. Maksimum değeri elde edebilmek için de şöyle bir şey yaparız. Şimdi 3'e 4 ile orantılı ya. Yani 3K'ya 4K bakarsanız. Mesela 3 katını alırsanız 9 bölü 12 olabilir bunlar. Yani ben A'yı 9 B'yi de 12 seçebilirim Böylelikle C'yi de D'yi ortaya yerleştirirsem 10'a 11 derim Bakın 9, 10, 11, 12 Ardışık oldular Böylelikle A ile B'nin ardışık ee, yani 3'e 4 oranını da sağlamış olduk. C ve D de burada 10 ve 11 geldi ki zaten başkası da olamaz arkadaşlar. Çünkü 4 ile genişlettiğiniz takdirde mesela burası 12 bölü 16 olur. 12 ile 16 birbirlerine en uzak konumda bile olsalar bunlar ardışık olamazlar zaten. Dolayısıyla bu iptal yani arkadaşlarım C ile D'nin maksimum olabilecek değerler 10 ve 11 bunların da çarpımı 110 yapar. Bu da bize maksimum değeri verir C ile D'nin çarpımını. Eşte bize ne sorulmuş bu ikisinin toplamı 110 ile 2'nin toplamı 112 yapar doğru cevap E seçeneği de verilmiş diyebiliriz. Devam dördüncü soru. X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. X ile Y'nin ekoku bir asal sayıya eşitmiş. X artı 5 ile Y eksi 4'ün çarpımı da eksi 36 olduğuna göre x y farkı kaçtır diye soruyor. Şimdi X ve Y neydi birbirinden hem farklıydı hem de pozitifti arkadaşlar. Şimdi burada x artı 5 x pozitif olduğu için x artı 5 de zaten pozitiftir. Pozitif bir ile neyi çarparsam negatif eksi 36 eşit olur tabii ki negatif. Şimdi buranın negatif olabilmesi için de y eksi 4'ün sevgili arkadaşlarım negatif olması gerekiyor. E, y küçüktür 4 e, y pozitifdi, Dolayısıyla y'nin alabileceği değerler ya 1'dir ya 2'dir ya da 3'tür başkası olamaz. O halde y eşittir 1 diyelim y eşittir 2 diyelim ve y eşittir 3 diyelim. Yani 1, 2 veya 3'ten herhangi bir tanesi olacak. Bakalım. Eğer ki y 1 olursa, bakın burası 1 olursa, şurası eksi 3 gelir. 3 kere 12 36 yaptığı için, burasının 12 olması için ikisin 7 olması şarttır. Daha sonrasında y 2 olursa, burası 2 olur. Buranın 18 olması gerekiyor. 18 olması için de ikisin 13 olması gerekiyor. Ve... Şuraya bakıyorsunuz eğer ki burası eksi 3 ise bunun eksi 3'ü yazmıştık gerçi özür diliyorum. E, y 3 ise 3'ten 4'ü çıkardınız. Eksi 1 buranın 36 olması gerekiyor. X artı 5 36 ise eksi 31 olması şart. E şimdi ekok x'ye bir asal sayıya eşittir de, demişti mi bize? E şimdi 1 ile 7'nin sevgili arkadaşlarım şöyle gösterelim. E, şurayı sileyim. 1 ile 7'nin ekokuna bakacağız. 2 ile 13'ün ekokuna bakacağız ve 3 ile 31'in ekokuna bakacağız. Bunların her bir aralarında asal oldukları için çarpımları bize ekokları verir zaten. Bunun ekoku 7, bunun ekoku 26, bunun ekoku da 93 yapar. Hangisi asal? Tabii ki 7. Demek ki arkadaşlar x 7, y de 1'miş. E bunların farkı sorulmuş. 7'den 1'i çıkarırsanız cevabın 6 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuzda çözdük. Böylelikle ilk sayfamızı bitti arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci sayfamıza. İkinci sayfada beşinci sorudayız. Bir çarpanlara ayırma sorusu. Kolay bir soru. Birlikte çözelim. X² 3, x kare artı 3x artı 2y kare. Nasıl ayrılır? X'e x dersiniz. Buraya da 2y'ye y ye dersiniz. Burası X², x 4 kare eksi 4y kare de. X'in karesi 2y'nin karesi olduğu için iki kare farkından x, e, x 2 y çarpı x artı 2y biçiminde çarpanlarına ayrılabilir. Bakın şu kısmı y parantezin alırsanız y artı x gelir. Burayı da x parantezin alırsak x eksi 2y gelecektir. Şimdi hepsini yazalım. Bakın x artı y yazıyorum. X artı y çarpı x artı 2y yazdım. Daha sonrasında bölü dedim. Alt kısımda x eksi 2y çarpı x artı 2y'miz mevcut. Bakın burada bölü var, onu unutmayın. Çarpı yaptım, ters çevireceğim. X çarpı x eksi 2'ye dedim. Yani burada payda da olanı, pay kısmını aldım, pay kısmında olanı payda alacağım. Bölü y kere y artı x dediniz. Şimdi en zevkli kısmı sadeleştirme. x artı 2y ve x artı 2y. x eksi 2y, x eksi 2y. x artı y ve x artı y'ler birbirini götürdü. Geriye kalan tek şey buradaki x ve buradaki y olduğu için arada da bölü işareti var. Dolayısıyla x bölü y bana cevabı verecektir. Doğru cevabımız e seçeneğinde verilmiş. Sevgili gençler 5. sorumuzun cevabı e idi. Evet devam 6. sorumuz. Altıncı soru güzel bir soru. Bence tam olarak e, gençler AYT'de veya TYT'de de olabilir. Karşımıza çıkabilecek bir soru tipi. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinleyelim bakalım. Şekildeki sarı renkli ABC'de dikdörtgeni biçimindeki mukavvanın bir yüzeyinin alanı hesaplanacaktır. Bakın buradaki sarı bölgenin gençler bir yüzeyinin alanı hesaplanacak sadece. Ve gençler uzun kenarlarının uzunlukları toplamı 6 birim olan birbirine eş pembe Renkli 5 tane dikdörtgensel levha ile mukavvanın uzun kenarı kaplanmış. Bakın şurası. Ve uzunluğu 3 birim olan 4 tane birbirine eş mavi e, parçalarla da bu levhanın kısa kenarı bu şekilde kaplanmış. Eş levhalar arasında ve levhalar ile mukavvanın kenarları arasında boşluk bulunmadığına göre e, mukavvanın bir yüzeyinin alanının birim kare cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle... Bunlar birbirlerine eş olduklarından, ben bunun bir tanesinin kenarını hesaplayabilirim. Bunun bir tanesinin kenarı 6 bölü 5'tir arkadaşlar. E bunun bir tanesinin kenarı da 4 bölü 3'tür. E pardon 3 bölü 4'tür çok üzgünüm. Tam tersi çünkü uzunluğu 3'tü 4 parçaydı 3 bölü 4. E şimdi bu mukavvanın gençler sarı renkli mukavvanın 1, 2, 3, 4 tanesinin uzun kenarından daha büyük olduğunu biliyorum ki 4 tanesinin uzun kenarı 4 kere 6 bölü 5'ten 24 bölü 5 yapacaktır. Bundan daha uzunmuş uzun kenar. Ve kısa, yine uzun kenarı için konuşacağız. 6 birimden küçük olması gerektiğini zaten açık bir şekilde görüyoruz. Bakın tam şuradan yani 6 birimden küçük. Şimdi kısa kenarına bakalım. Kısa kenarını da yine bu şekilde sıkıştırmaya çalışalım. iki değer arasına. 3 bölü 4 bakın 1, 2, 3 tanesinden daha uzun olduğu için 3 kere 3 bölü 4, 9 bölü 4 yapar. Kısa kenarın sevgili arkadaşlarım üst sınırı da bakın buradaki 3 olacaktır. Şimdi uzun kenarla kısa kenarın çarpımı biliyorsunuz bize alanı veriyordu. Bir yüzeyin alanının birim kare cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuştu. Ben bu uzun kenarla kısa kenarı çarpacağım dolayısıyla gençler en küçük değerini bulabilmek için şu ikisini en büyük değerini bulabilmek için de bu ikisini çarparım tabi doğal olarak e, o zaman şöyle düşünelim biz 24 bölü 5 ile 9 bölü 4'ü çarparsak e, ne gelir 24 kere 9 180 artı e, 36'dan sevgili arkadaşlar 216 yapar 216 bölü 4 kere 5'te 20 yapar küçüktür artık alan diyorum bu da küçüktür 6 kere 3 18 yapacaktır bakın burada 216'yı 20'ye bölerseniz 200'ün içerisinde 10 defa aldığı için burası 10 küsur bir sayıdır. Küçüktür alan. Bu da küçüktür 18 diyorum. Burada alınabilecek tam sayılar ilk 11'dir. sonuncusu da 17'dir. Yani toplamda 7 tane sevgili arkadaşlarım tam sayı değerini biz bu alan için oluşturabiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı dedik. Evet arkadaşlar 6. sorumuzu da böylelikle çözmüş olduk. 6. sorunun cevabına C dedik ve devam ediyoruz 7. soruyla. Arkadaşlar yedinci sorumuzda güzel bir parabol sorusu. Gerçekten güzel. Bir kazıda kepçe ile kazı yapılırken zeminin 3 birim altındaki bir su borusu yanlışlıkla patlatılıyor. Yani şuradaki su borusu patlatılıyor arkadaşlar. Daha sonra patlayan su borusundan fışkıran suyun izlediği yol su borusunun bulunduğu ve zemine paralel olan hiza x ekseni olmak üzere eksi x kare artı 2 x artı 6 parabolu ile modellenmiş. Şimdi buna göre suyun zemine temas ettiği noktayla zemin hizasından geçtiği diğer nokta arasındaki mesafe kaç birimdir diye soruluyor. Yani zemine temas ettiği nokta şurası ee, ve demiş ki suyun zemine temas ettiği noktayla zemin hizasından geçtiği diğer nokta arasındaki mesafe. Zemin hizasından başka nerede geçer? Şöyle zemini uzatırsınız. Bakın şuradan geçer zemin hizasında olan bir diğer nokta. Yani bize... Şu aradaki mesafe sorulmuş sevgili arkadaşlar. Çok güzel. O sorulan yeri şöyle gösterelim, kırmızıyla gösterelim, net olsun. Tamam, çok güzel. Şimdi gençler, x ekseni olarak nereyi kabul edeceğiz? zemine paralel olan hiza. Yani şurası arkadaşlar. Zemin bakın burası. O zaman biz x ekseni olarak nereyi kabul edeceğiz? Bakın hemen size çizeyim ben x eksenini Bakın burası. Op, x ekseni dedik. Daha sonrasında bizim parabolümüz neydi? Eksi x kare artı 2x artı 6 idi, değil mi? E şimdi ben zemin olarak şu yani x ekseni olarak zemini kabul etmek istesem yani şurası x eksenine olsa soru çok daha basit olacaktı değil mi? Bunu kabul etmek istesem acaba ne yaparım? Şunu yaparız. Parabolü 3 birim aşağı indirirsiniz. Parabolü 3 birim aşağı indirirseniz artık şu şekilde bir görüntü oluşacaktır. Ve bu görüntü Şuradaki mesafe ile Şuradaki mesafe eşit olacaktır Ben parabolü nasıl 3 birim aşağı indiririm denklemini 3 çıkarırız çok basit yani y eşittir Buna y üssü diyelim Hatta eksi x kare artı 2x artı 3 olur 3 çıkarırsak ve gençler şu ikisi arasındaki mesafe artık bizim, Artık burayı ben x, -x olarak kabul edersem. O ikisi arasındaki mesafe kökler arasındaki mesafedir ve biliyorsunuz ikinci dereceden denklemlerde kökler arasındaki mesafeyi bulmanın bir formülü vardı. Neydi? Kök delta bölü mutlak değer a'ydı. O halde gelin delta'yı hesaplayalım. Deltamız b kare yani 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı 3'tür. Hocam şurası 12 yaptı üstüne 4 ekledim 16 geldi. 16'nın karekökü de 4'tür. 4 bölü mutlak değer a, a kaçtı? Eksi 1'di. Eksi 1 mutlak değeri de 1 yapacağı için 4 bölü 1'den cevabımız 4 gelecektir sevgili gençler. 7. sorumuzu çözdük. Alt kısmı boş. 2. sayfamız da bitmiş oldu böylelikle. Ve devam ediyorum. 3. sayfamdaki ilk sorum olan 8. soruyla. Dik koordinat düzleminde y= fx fonksiyonu yardımıyla g, h ve k fonksiyonları elde ediliyor. Bu fonksiyonlar ile ilgili olarak aşağıdakilerde biliniyor arkadaşlar. GX e çiftir fx-3 fonksiyonu orijinden geçmekte. Şimdi gx fonksiyonu x ekseninin bakın şurası içeriden 3 çıkardıysanız bu fonksiyonu 3 birim sağa öteliyorsunuzdur. Dolayısıyla fx'i 3 birim sağa öteleyince orijinden geçmesi gerektiğini biliyoruz. Bakın <gülüyor> ben bu fonksiyonu A şıkkındaki fonksiyonu 3 birim saat ölersem orijinden falan geçmez. Dolayısıyla A şıkkı gitti. Ama bakın şurası x80'i keserken ben bunu 3 birim saat ölersem orijinden geçer. Yani bu olabilir. Bakın bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Yani sadece A şıkkını eleyebildik. Devam. Hx eşittir. fx artı 2. fx artı 2 ne demektir? 2 birim fonksiyonu yukarı doğru kaldırmak demektir. Bu fonksiyon 4'e 6 noktasından geçmektedir diyor. E şimdi 2 birim yukarı kalktığında 4'e 6'dan geçiyorsa demek ki bizim f fonksiyonumuz aslına bakarsanız. F4 eşittir 4 yani 4'e 4 noktasından geçmek zorundadır. Hangisi 4'e 4'ten geçer arkadaşlarım? Bakın 4 için 4'ten geçiyor. 6 için 4'ten geçmiş gitti. 4 için 0'dan geçmiş gitti. 4'e 4'ten geçiyor. Yani cevap ya B ya da E şu an. Bir de şuna bakalım. Kx eşittir eksi fx fonksiyonu. Yani ben f fonksiyonu eksiyle çarparsam y eksenini ordinatı eksi 2 olan noktadan keser. Eksiyle çarpılınca eksi 2'den kesiyorsa demek ki kendisi artı 2'den kesiyor y eksenini. Bakın y eksenini 2'den kesmiş. Bakın y eksenini eksi 2'den kesmiş. Yani bizim aradığımız cevap b seçeneği olabilir arkadaşlar. Net bir şekilde bu değildir belki grafik. Belki bizim grafiğimiz şu şekildedir. Sonuç olarak hepsi sağlar. Ama dediğimiz gibi fonksiyonumuzun grafiği bu olabilir. Diğerleri olamaz. Devam edelim 9 sorumuzda sağ tarafta uygun koşullarda tanımlı f g h fonksiyonları için. demiş ki f bileşke h, g'nin tersi dx artı 15, Eyvallah. h g, x de 2x artı 12'ymiş. Buna göre f a eşit 0 eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin şöyle düşünelim. Ben ben mademki h'ın içindeki g'yi biliyorum. O halde şuradaki x gördüğüm yere gx'i yazarsam Yukarıdaki ifadede her x gördüğüm yere g yazmak istiyorum F'in içerisinde h içerisinde gx Böylelikle ne olur arkadaşlar eşittir G'nin tersine bakın x gördüğümüz yere ne yazıyorduk gx yazıyorduk G'nin tersi içerisinde gx artı 15 olur Buraya dikkat Burada uyanıklık yaptık hgx'in ben ne olduğunu biliyorum neymiş 2x artı 12 imiş o zaman yerine yazalım f içerisinde 2x artı 12 eşittir bakın g'nin tersinin içerisinde g var dolayısıyla bunlar gider ve geriye sadece x kalır bu da x artı 15'i verir bize fa eşittir 0 eşitliğini sağlayan a değeri sorulmuş ya bunu 0'a eşitleyen x değeri kaçtır Tabii ki eksi 15'tir hocam e tamam güzel o zaman ben x gördüğüm yere eksi 15 yazıyormuşum Burada da yazalım. 2 kere eksi 15 eksi 30 yapar. 12 eklerseniz eksi 18 gelir. Yani f eksi 18 eşittir 0'mış. E Bana diyordu ki f a eşittir 0'ı sağlayan a kaçtır? E gördüğünüz üzere 18, eksi 18'miş. Cevabımız c seçeneği olacaktı. Evet devam ediyorum 10. sorumla. x ve y hatta x, y ve z. gerçel sayılar x, y'den y'de z'den küçükmüş. Olduğuna göre hangisi her zaman doğrudur diye soruluyor. Şimdi... Şu kısımla birazcık ilgilenelim isterseniz ha. Bu kısım ilgiye muhtaç duruyor. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz iki tane y var. O zaman y parantezine alalım. x eksi z kalır burada. x eksi z'yi yazdım. Büyüktür demiş x eksi z. Anam ne oldu? İki tane x eksi z oldu. Şimdi bir kere sadeleştirme yapılabilir. Tamam onda sıkıntı yok. Ama bu sadeleştirmeyi yaparken de dikkatli olmak gerekiyor. Nasıl bir dikkatten bahsediyorum? Şöyle. Hocam x'den z çıkarsa küçük sayıdan büyük sayı çıktığı için sonuç negatif olacaktır. Bak bu negatifmiş. Bu da negatif. E şimdi her iki tarafı aynı sayıya böldüğüm için her iki tarafta eksi bir falan oluşmayacak. Direkt sadeleştirebilirim. Fakat her iki tarafı negatif bir sayıya böldüğümden ne olacak? İşaret yön değiştirecek. Burada bir kaldı unutmayın. Demek ki y işareti yön değiştir küçüktür bir olacaktır. Y küçüktür bir ve şıklara bakıyorsunuz her zaman doğru mudur? Evet her zaman doğrudur. Çünkü biz işi sağlama alarak çözüm yaptık. Ve y küçüktür bir diye kendimiz bulduk zaten o zaman. Her zaman doğru olan seçenek tabii ki y küçüktür 1 yani e seçeneği olacaktı. Bu sayfayı da bitirdik. Devam ediyoruz. Bir diğer sayfamızda arkadaşlar yine güzel bir soru. Bence tam olarak böyle TYT'de, MSÜ'de, AYT'nin ilk sorularında çıkabilecek bir soru tipi. Aynı anda ve aynı yerden sabit hızla yürümeye başlayan 3 kişinin belli bir anda başlangıç çizgisine olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir denilmiş. Buna göre x yerine yazılabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi öncelikle gençler burada x artı 6'nın mutlak değerinin 20 metreden yani 20 birimden daha büyük olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla ben şöyle yazarım x artı 6 büyüktür 20 yazarım. Buradan da şunu söyleyebiliriz. X artı 6 ya 20'den büyüktür ya da X artı 6 eksi 20'den daha küçüktür dememiz gerekiyor. 6'yı karşıya atarsanız X büyüktür 14 olacaktır. 6'yı karşıya atarsanız X küçüktür eksi 26 olacaktır arkadaşlar. Şu 1 bu da 2. Peki sadece bu kadar mı? Değil. Çünkü daha diğerine hiç dokunmadık dikkat ettiyseniz. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle diyelim. X eksi 12 mutlak değer X eksi 12'nin de burada gördüğünüz üzere 20'den daha küçük olması gerektiğini anlıyoruz. O halde yazıyorum X eksi 12'nin mutlak değeri küçüktür 20 dedik. E bu şekilde de mutlak değeri ortadan kaldırmak için... Eksi 20 simetrik aralığa oturtuyorduk hatırlarsınız. X 12 bu da küçüktür 20 diyoruz tamam mı? Hocam bunları dedik tamam şimdi ne olacak? X'i yalnız bırakacağız. Yani ben buraya 12 ekleyeceğim. Buraya da buraya da 12 ekleyeceğim. O halde 12 eklerseniz eksi 8 küçüktür X bu da küçüktür 32 olacaktır. Şimdi ikinci aralığımızda işte burası gençler. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? kesiştireceğiz. Her ikisini de sağlaması gerekiyor. Kesiştirmemiz gerekiyor. Nasıl kesiştiririz? Bir tane sayı doğrusu çizdin. Hata yapmamak için. Bir sayı doğrusu elde ettik arkadaşlar. Bu sayı doğrusunda ve eksi var dikkat ettiyseniz. Daha sonrasında eksi mevcut. 14'ümüz mevcut ve 32'miz mevcut. Şimdi bir tanesi diyor ki git eksi 8 ile 32 aralığını diyor. Yani şurayı. Öteki de diyor ki gençler 14'ten büyük yerleri işaretle diyor yani şurayı ve eksi -26'dan küçük yerleri işaretle diyor. Her ikisinde de olan yerler zaten açık ve seçik ortada artık. Şu kısım her ikisinde de var bakın. Dolayısıyla 14'ten 32'ye kadar olan tam sayılar. 14 ve 32 dahil mi değil? İlk alınabilecek değer 15, son alınabilecek değer de 31. 31'den 15'i çıkarıp artık 1 ekleyeceğiz. Bu da bize 17 cevabını verecek. Yani 11. sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlarım B seçeneği olacaktı diyebiliriz. Alttaki sorumuzda devam ediyoruz. Bir sembolik mantık sorusu. Güzel de bir soru, beğendim. Sayı doğrusu üzerindeki değişken bir x gerçel sayısıyla ilgili olarak... 3 tane önerme verilmiş. Siz de böyle yapın. Önermeleri okumayın. Hemen şu kısma bakalım. P ve Q 1 ise ikisi de 1'dir. Ee, bakın Q neydi? 1. Q'nun değil 0'dır. Arada ise var. R ise 0, 1 ise burası 1 olursa cevap 0 olacaktı. Demek ki R 0'muş. Yani bu 1, bu 1, bu 0 arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar cepte. Doğru olan p önermesine bakalım. Bu arada bizden insanlar x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi p önermesine bakalım. Bu doğruymuş. x sayısının eksi bir sayısının uzaklığı en çok beş birimdir demiş. Yani x'in eksi olan uzaklığını nasıl buluruz? X'ten eksi biri çıkarıp mutlak değerini alırım uzaklık dediği için. En çok beş birim ise küçük veya eşittir beş birim diyeceğiz. Tamam. Yani buradan x artı 1'in mutlak değerinin 5'ten daha küçük veya eşit olması gerektiğini anlıyoruz biz açıkçası. Bu cepte. Daha sonrasında. Devam edelim. Q önermesi doğruymuş. X sayısının sıfıra olan uzaklığı iki birimden fazladır. X'in sıfıra olan uzaklığı x eksi sıfırın mutlak değeridir. x eksi sıfır da zaten x. Dolayısıyla mutlak değer x diyorum. Büyüktür 2. 2'den daha büyükmüş. Yanlış olan R önermesine bakacağız. Bu da x sayısının 2 sayısına olan uzaklığı 3 birimdir demiş. Bu yanlışmış. Şimdi x'in eksi 2'ye olan uzaklığı x eksi 2'nin mutlak değeridir arkadaşlar. 3'tür demiş. O zaman x 2'nin mutlak değeri eşittir. 3 diyeceğim. Ve x 2 eşittir. Ya 3 olacak ya da x artı 2 eksi 3 olacak. Buradan x eşittir 1 ve x eşittir eksi 5'in yanlış olduğu dile getiriliyor. Yani x birden farklı ve x eksi 5'ten farklı diyeceğiz. Eğer bunları bulursak çıkaracağız. Şimdi o zaman çözelim bunları. x artı 1'in mutlak değeri 5'ten küçük veya eşitse sıkıştıralım. Eksi 5 küçük veya eşittir. x artı 1 o da küçük veya eşittir. 5 dedik. Şuradaki biri buradan kaldıralım -6 küçük veya eşittir x o da küçük veya eşittir 4 dedik bu cepte İkinci olarak x'in mutlak değeri 2'den büyükse x gerçekten 2'den büyüktür veya 2'den küçüktür arkadaşlar şimdi burada gençler alınabilecek değerlere bakalım -6 5 eksi 4 3 2 eksi 1 0 1 2 3 ve 4 alınabilir Yalnız 2'den büyük olması gerekiyordu. Dolayısıyla burada hangiler alınabilir? 4 ve 3. Eksi 2'den de küçük olması gerekiyordu. Eksi 3, eksi 4, eksi 5 ve eksi 6 alınabilir. Demek ki diğerleri alınamıyor arkadaşlar. Ve bir de dikkat edin. X hem 1'den farklı olması gerekiyordu. Zaten 1'i silmişiz. Bir de eksi de farklı olması gerekiyordu. O zaman eksi 5'i de sileceğiz burada maalesef. Üzüldüm nedense. Şimdi gençler kaç farklı tam sayı değeri var işaretlediğimiz? 1 2, 3, 4, 5 tane var. Yani cevabımız D seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet güzel soruydu cidden. Devam edelim 13. sorumuzda. 13. soruda demiş ki bize. A artı B sıfırdan farklı. Tamam. X kare eksi A, X artı A kare eksi B kare bölü 2 eşit 0. Bu denklemin kökleri kök A ve kök B'dir. Buna göre A ile B arasındaki bağıntı soruluyor bize. Şimdi burada bir kökler toplamı ve kökler çarpımı ile alakalı yorumlar yapmamız gerekiyor bizim. Mesela kökler toplamı dediğimiz kök a artı kök b'dir. Ve kökler toplamını biz eksi b bölü a formülü elde edebiliyorduk biliyorsunuz. Eksi b bölü a'mız burada a'dır arkadaşlar. Eksi eksi a bölü birden a gelir. Şimdi bu eşitliği elde ettik. Başka kökler çarpımına da bakabiliriz. Mesela kökler çarpımımızda kök a çarpı kök b'dir. Ki bu da sevgili arkadaşlar C bölü A'dan kaynaklı A kare eksi B kare bölü 2'dir. Başkası olamaz. Pekala şunu birazcık düzenleyebiliriz aslına bakarsanız. Yani kök AB deriz buraya eşittir. Şurası da 2A kare eksi B kare bölü 2 diyebiliriz. Hatta 2'yi de bu tarafa atarsanız 2 tane kök AB eşittir 2A kare eksi B kare de diyebiliriz tabii ki. Şimdi bunlar cebimizde hangilerini net olarak biliyoruz onu da gösterelim arkadaşlar. Bir tanesi şu. Bir tanesi sevgili arkadaşlarım işte burada. Bizden ne isteniyor? A ile B arasındaki bağıntı isteniyordu. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapsak acaba nasıl olur? Mesela burada kök A artı kök B'miz var bizim değil mi? Kök A artı kök B'miz var. Ben bunun karesini alsam. Kök A'nın karesi A, kök B'nin karesi B... Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından da iki tane kök AB gelir. Ve karşı tarafın karesi de A kare olarak karşımıza çıkacaktır. Böylelikle iki tane kök AB ifadesini az önce elde etmiştik ya. Ben bunu gördüğüm yere şunu yazabilirim. Hadi yazalım. A artı B artı 2 A kare eksi B kare eşittir A kare yazdım. Tamam. Bir sıkıntımız yok değil mi? O halde şu 2a kare eksi b kareyi karşı tarafa atsanız a artı b eşittir b kare eksi a kare geldiğini görürsünüz Buradan gençler a artı b eşittir b kare eksi a kareyi de 2 kare farkı biçiminde b eksi a çarpı b artı a biçiminde de yazabiliriz tabii ki Ve buradan a artı b'lerimiz bakın sıfırdan farklı oldukları için sadeleşebilirler Burada ne kaldı 1 o halde b eksi a kaçmış arkadaşlar 1'miş hepsini bir tarafa toplayalım mesela bunları alıp sağ tarafa gönderirseniz 0 eşittir a eksi b artı 1 olduğunu görürsünüz sevgili arkadaşlar ve böylelikle bu da bize cevabı verir bu da nerede verilmiş bakın d seçeneğinde mevcut zaten aynısı cevap d seçeneğiydi Evet gençler 14. sorumuza doğru geçiyoruz ne demiş? Bize bir denklem sorusu gibi duruyor. Aynen. 4 üzeri x eksi 5 çarpı 2 üzeri x artı 2 artı 64 eşittir 0. Ben hemen düzenlemek istiyorum. 4 üzeri x demek 2 üzeri 2x demektir. Eksi bakın düzgünce yazıyorum. 5 çarpı 2'nin karesi çarpı 2 üzeri x. Şurası 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri x'tir. Artı bir de 64'ümüz var. Eşittir 0 diyorum. Biraz daha düzenlemek lazım burayı. 2 üzeri x'in karesi diyorum bu kısma. Eksi bakın şurası ne haber? 20 yapar. 20 çarpı 2 üzeri x artı 64 eşittir 0. Şimdi gelin bunu bir güzel çarpanlarına ayıralım. 2 üzeri x'e 2 üzeri x'ye ayırdım. Burayı da 16'ya x'i ayırırsanız çarpımları 64 yapar. Toplamları eksi 20 gelir. O halde 2 üzeri x Eşittir 16'dır veya 2 üzeri x eşittir 4'dür arkadaşlar. Buradan x eşittir 4 gelir ve x eşittir 2 gelecektir. İki tane x'imizi bulduk. Bu denklemin kökleridir. Birbirinden farklı iki tane gerçek kökü vardır demiş doğru köklerinin toplamı 6'dır demiş 4'te 2'nin toplamı 6'dır doğru köklerinin çarpımı 64'tür demiş hayır ben bunları çarparsam 8'in ta kendisi gelir 64 yapmaz demek ki bu yanlış doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktı yani cevap C seçeneğinde verilmişti sevgili arkadaşlarım 14. sorumuzun devam ediyoruz bir diğer sayfa, sayfada 15. sorumuzla gençler evet demiş ki bu sorumuzda da gerçek gerçel katsayılı ve baş katsayısı 4 olan ikinci dereceden bir px polinomu varmış arkadaşlar. m ile ne birer gerçel sayı ve n de sıfırdan büyük olmak üzere px-ksi mx-ksi polinomunun birbirine eşit iki tane kökü vardır ifadesi bize hemen neyi çağrıştırıyor? delta'nın sıfır olması durumunu çağrıştırıyor arkadaşlar. Ekstradan bize verilenler var. neler onlar? p1'in m artı ne artı 4 olduğu P2'nin 13 ve P3'ün 29 olduğu bilgileri var. Sanırım şunlar daha kullanışlı çünkü P1'in M artı N artı 4 olduğunu bulmamız için M, M ile n'i de ayrı ayrı bulmamız gerekiyor ya da M artı N toplamını elde etmemiz gerekiyor. Neyse o bir dursun biz şu ikisiyle ilgilenelim. M kere N çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bizim polinomumuzun baş kat sayısı 4'tü ve ikinci derecedendi. O zaman ben bu Px polinomunu sevgili arkadaşlarım şu şekilde yazabilirim. 4x kare artı ax artı b diyelim. Önce a ile b'yi bulalım. a ile b'yi bulmak için P2 ve P3'ü kullanabiliriz. Nasıl kullanacağız? Şöyle P2 eşittir diyorum. Yerine yazalım arkadaşlar. 16 artı 2a artı b. Bu kaçmış? 13'müş. Bir de P3'e bakalım arkadaşlar p 3te 3'ün karesi 9 4'te çarptınız 36 artı 3A artı B bu da kaçmış 29 şimdi öncelikle üsttekine bakalım 16'yı karşıya atarsanız 2A B'nin 3 olması gerektiğini görürüz. Burada da ikinci de 3a artı b'nin 36'yı karşıya atarsak eksi 7 olması gerektiğini görürüz. Üsttekinden alttakini ya da alttakinden üsttekini çıkarırsanız b'ler gider a eşittir eksi 4 olması gerektiğini görürüz. a eksi 4 ise şurada yerine yazarsınız eksi 8 gelir. Eksi 8'e b ekleyince eksi 3 oluyorsa b de sevgili arkadaşlarım 5'miş. Yani biz artık px polinomumuzu bulduk. px eşittir 4x kare. Bakın ax artı b'ydi. Eksi 4x Artı 5'miş diyebiliriz. Pekala bir de bizim elimizde. Px eksi. Mx eksi ne? Px yazdım. Px eksi mx eksi ne olur arkadaşlar? 4x kare. Eksi 4x artı 5. Eksi mx. Eksi ne olacaktır? Pekala. Burada m ve n hakkında. Bir şey daha elde edebiliriz. O da p1 ile onu hiç kullanmadık. Hadi onu da kullanalım. P1 dediğimiz şey arkadaşlar. P1 eşittir. 4 eksi 4 artı 5 olacaktır. Yani 5'miş arkadaşlar Yani m artı n artı 4 5 olacakmış. O zaman m artı n kaçtır? Tabii ki 1'dir. m ile n'nin toplamının M ile n'nin toplamının 1 olması gerektiğini gördük. Burada burada n'yi yalnız bırakırsanız m'yi karşı attınız. 1 eksi m olduğunu da görürsünüz. E gelin o zaman ben şu ifadede n gördüğüm yere 1 eksi m yazayım. Bakın 4 x kare. Daha sonrasında eksi x parantezin alalım. Şurada bir 4'ümüz kalır. Burada bir artı m'imiz kalır arkadaşlar. Daha sonrasında burada 5'i unutmayın. 5 ve şurası da 1 eksi m. Yalnız önünde ne vardı? Eksi vardı. Dolayısıyla eksi 1 artı m yapar. Şuradaki eksi'yi unutmayın. Şu şekilde eksi içeri dağıttınız. Ne gördüğümüz de 1 eksi m yazmıştık. Pekala. Şimdi burayı da derleyip toparlarsanız. 4 x kare eksi x parantezinde m artı 4 ve artı 4 artı m yazabiliriz eşittir 0 e, denkleminin iki tane birbirine eşit kökü varsa o halde bu ne demek oluyordu deltası 0'a eşit oluyordu deltasına bakalım b kare yani şunun karesi m kare artı 8m artı 16 eksi 4 çarpı 4 çarpı m artı 4 dedik deltayı bulduk eşittir 0'dır diyorum M kare artı 8m artı 16 içeri dağıtıyorum eksi- 16m eksi 64 yapar eşittir 0 düzenlersek M kare eksi 8m 16'dan 64 çıktı eksi 48 eşittir 0'dır dedik Buradan ben bunu M ve M diye Burayı da e, 48'i elde edebilmek istiyoruz 48 elde etmek istiyoruz 12 kere 4 dersek olur -12'ye artı 4 çarptınız eksi 48 topladınız eksi 8 güzel o zaman m ya 12 olur ya da 4 olur şimdi m 12 mi 4 mü buna karar vermemiz gerekiyor arkadaşlar n sayısının pozitif olduğunu biliyorduk ve n sayısı 1 eksi m idi unutmayın burada ben m gördüğüm yere 12 ve 4'ü yazarsam mesela 12'yi yazalım n eşittir 1 eksi burada şurası 12 burası eksi 4 arkadaşlar kusura bakmayın özür dileriz Hemen düzeltelim m eksi 4 Şimdi şurada yerine yazıyoruz 1 12 dediniz eksi 11 geldi n ne negatif oldu Olmaz ya da n eşitir 1 eksi 4 dediniz buradan 5 Geldi demek ki n sayısı kaçmış 5 olacakmış neye karşılık m'nin 4 olmasına karşılık m kere n sorulmuş eksi 4 ile 5'i çarparsanız 20'nin cevap olması gerektiğini gün rahatlığıyla söyleyebiliriz Evet işlemi en uzun soruydu denemede 15. soru. Geçiyorum 16. sorumuza. Başka sayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomunun katsayılar toplamı P2'dir. Şimdi katsayılar toplamı denildiği zaman x gördüğümüz yere biliyorsunuz bir yazıyorduk. Demek ki P1 P2'ye eşitmiş. E bu ikinci derecedendi. İkinci dereceden biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım denklemler, ikinci dereceden bir fonksiyon, Px'te bir fonksiyon sonuçta. ikinci dereceden fonksiyonlar bize parabol veriyorlardı ve bu parabolün tepe noktası birbirine eşit olan iki tane görüntünün tam ortasındaki apsistir Yani tepe noktamızın apsisi 1 ile 2'nin tam ortasındaki sayı olan 3 bölü 2'dir diyebiliriz. Şimdi başka sayısında 1 olduğunu biliyorduk dolayısıyla Px polinomumuz bizim x kare eksi 3x ile başlayacaktır. Sebep çünkü baş katsayısı 1 olduğu için zaten x kareyle ile başlaması gerektiğini biliyoruz ama tepe noktası 3 bölü 2 ise eksi b bölü 2a formülünden bu kısmın eksi 3 olması gerekiyor. Artı bir de buraya a diyelim arkadaşlar a'nın kaç olduğunu bilmiyoruz. Sıfırlarından bir tanesi de eksi p0'mış. Şimdi p0 dediğimiz şey bizim burada elde ettiğimiz parabole göre a'dır arkadaşlar. O zaman benim sıfırlarından bir tanesi eksi a'dır. Çünkü eksi p0'dır demiş. Yani benim köklerimden bir tanesi eksi a ise ben burayı çarpanlar ayırdıkken eksi eksi ayırdım ya. Buranın a diye ayrılması gerekiyor ki kökümüz eksi a gelsin. Şimdi dikkat edin ben şuraya yazacağım ifade. bunla a'yı çarptığım zaman a'yı verecek topladığım zaman da eksi 3'ü vereceğinden bakın toplanıldığı zaman eksi 3'ü vereceğinden eksi 3 eksi a'dır derim ki şu ikisinin toplamı bize eksi 3'ü verir e böylelikle şunu da biliyoruz ki ben şununla şunu çarptığım zaman da a'yı elde etmem gerekiyordu e çarpalım o zaman eksi 3 a eksi a kare eşittir a diyelim buradan bunu bu tarafa atarsanız ya da hiç atmayalım şöyle diyelim hepsini sağ tarafa atalım a kare artı 4 a eşittir 0 ise a parantezinde a artı 4 Eşittir sıfır buradan a'ya sıfır gelir ya da eksi dört gelir yani benim px polinomum için iki tane aday var px x kare eksi 3x tir a sıfırsa ya da px x kare eksi 3x eksi dörttür arkadaşlar Şimdi bizden ne istenmişti p2'nin alabileceği farklı değerler işte bundan kaynaklı farklı iki değer çıkıyor P 2 dedim. Eşittir. 2'nin karesi 4. Eksi 3 kere eksi 2 artı 6 yapar. 10 geldi buradan. P 2 eşittir. 2'nin karesi 4. Eksi 3 kere eksi 2 artı 6 yapar. Bir de eksi 4'ümüz var. Buradan da 6 geldi. Gördüğünüz üzere bir 10 bir de 6 değerini alabiliyor. P 2. İkisinin toplamı sorulmuş. O halde cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 10 6'nın toplamı 16 yapar. Evet. Arkadaşlarım devam ediyorum 17. soruyla. Bir sözlükte yer alan kelimelerden en az 2 sesli harf içerenler A kümesini, en çok 4 sessiz harf içerenler B kümesini, eşit sayıda sesli ve sessiz harf içerenler de C kümesini oluşturmakta. Buna göre A kesişim B fark C kümesinin elemanlarından bir tanesi değildir aşağıdakilerden hangisi diye sorulmuş. Şimdi A kesişim B demek şu demek en az iki sesli harf içersin ve en çok dört tane sessiz harf içersin istiyor. V var arada. C kümesini çıkardığına göre eşit sayıda sesli ve sessiz harf içeren bir kelime olmasın istiyor. Buraya bakıyorsunuz dört tane sessiz iki tane sesli harf var. Dolayısıyla bu olur. İki sesli üç sessiz var. Dört tane sessiz iki tane sesli var. İki tane sesli ve bir tane sessiz harf var ki... E, bu da sağlar arkadaşlar. Ama buraya bakıyorsunuz 3 tane sesli, 3 tane de sessiz harf var. Oysa ki biz C kümesini çıkaracaktık. C kümesinde eşit sayıda sesli ve sessiz harf içerenler vardı. C kümesini çıkardığımıza göre böyle bir elemanın bu küme içerisinde yer almaması gerekiyordu. Cevabımız D seçeneğiydi. Geçtim 18'e. A ve B birer küme olduğu belirtilmiş. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlarından oluşurken B kümesi A kümesinin bir alt kümesiymiş. Ve B kümesinin eleman sayısı 4'müş arkadaşlar. B kümesinin içerisinde 2 diye bir eleman mevcut. Ve 5 diye bir eleman yok arkadaşlar. 2'yi yazdım. Geri kalan kaç tane kaldı? 1 3, 4, 6 ve 7 olmak üzere 5 tane elemanımız kaldı. Buraya da biz 3 tane eleman seçmemiz gerekiyordu. Kaç farklı B kümesi yazılabilir diye sorulmuş. Geriye kalan 5 tane elemandan biz buraya kaç tane seçeceğiz? 3 tane seçeceğiz. Yani 5 taneden 3 tanesinin seçimi kadar. Küme yazılabilir. 5'in üçlüsüdür. Bu da 5'in ikilisinin ta kendisidir. Bu da 5 çarpı 4 bölü 2 faktör geldir. Yani cevabımız 10'dur diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiş. Doğru cevaba E dedik ve 18. sorumuzu çözdükten sonra devam ediyoruz gençler. Bir diğer sayfamızdaki 19. sorumuzda. Girilen sayıların 2 ve 10 tabanlarında logaritmasını hesaplayan bir hesap makinesi aşağıda verilmiş bizlere. Bu hesap makinesinde negatif bir sayının logaritması hesaplanmak istenildiğinde hata oluşmakta Çünkü negatif sayıların zaten logaritması hesaplanamıyor. Bu hesap makinesinde bir sayının logaritması hesaplanacağında ilk önce sayı tuşlanıyor. Ve ardından hangi tabanda logaritma hesaplanmak isteniyorsa o tuşa bir kere basılıyor. Ardışık logaritma hesabı yapmak için de logaritma hesaplama tuşlarını arka arkaya basmak gerekiyor. Buna göre 128 sayısı tuşlandıktan sonra... Arda arda hata oluşturmayacak şekilde Logaritma 2 tabanında x tuşuna en fazla a defa Logaritma x tuşuna yani 10 tabanında x tuşuna da en fazla b defa basılabiliyor Hesaplama işlemleri ayrı ayrı gerçekleştirileceğine göre A artı b toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle 128'in logaritmasına bakacağız Negatif bir sonuç elde etmeden önce bırakmamız gerekiyor Bunun sonucu 7'dir Şimdi negatif bir sonuç elde edebilmek içinse Logaritma kitabanında tabanında 1 biliyorsunuz 0'dır. Şuranın 1'den daha küçük olması gerekiyor ki işte o zaman sonuç negatif olsun. Eğer ki şu kısım yani logaritmanın içi 1'den küçükse sonuç negatif olacaktır arkadaşlar. Bundan kaynaklı biz içerisinin 1'den daha küçük olmamasını istiyoruz. Logaritma kitabında 128 7'dir ve ikinci aşamada logaritma 7 hesaplanır. Yani logaritma kitabında 7 hesaplanır yani yine pozitiftir. Logaritması alınabilir. Çünkü 2 tabanında 7 demek. 3'ten biraz küçük ama 2'den de büyük demek. Bir daha hesaplarsak arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında. Şimdi burası 2 küsür bir sayıydı. Şu şekilde bir sayıyla karşılaşırız. Ve bunun da sonucu yine pozitiftir. Ve 2 e, küsür bir sayı olduğu için 1'den biraz büyüktür. Logaritma 2 tabanında 1'den büyük bir sayı. Sevgili arkadaşlarım yine logaritması hesaplanabilir. Ve pozitiftir. Pozitif olduğu için de logaritma 2 tabanında. Bakın şurası artık. Ee, ...hani sıfırla bir arasında bir sayıdır. Logaritma kitabında sıfır küsür bir sayı. Artık ben ikinin bir kuvvetini alıp... ...sevgili arkadaşlarım sıfır küsür bir sayı elde etmek istiyorsam... ...artık ikinin ben negatif kuvvetini almam gerekiyor. Ve bundan kaynaklı da bunun sonucu negatif çıkacaktır. Negatif çıkacağı için... Artık yeni bir logaritma tuşuna daha basamayız. Çünkü hesap makinesi hata verecektir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 defa logaritma tuşuna basabildik. Yani burada A defa dediği 5 defa. Şimdi geçelim ikincisine Onluk tabanını alalım logaritmaların. Logaritma 128 dedim ki kendileri bir küsür bir sayıdır. Logaritma bir küsür bir sayıdır arkadaşlarım. Pardon 2 küsür çok özür dilerim çünkü log, log 102 idi çünkü. Logaritma 2 küsür bir sayıdır. Tekrardan logaritmasını alırsam onluk tabanda logaritmasını alırsam sevgili arkadaşlarım. Bu bize logaritma 1'den daha büyük olduğu için pozitif bir sonuç verecektir. Yani logaritma yine pozitif bir sayının logaritmasını alacağım ama tabi doğal olarak artık basit kesir olduğu için sıfır küsürlü bir sayının logaritmasını almam gerekiyor. Ee, bunun sonucu negatif çıkacaktır. Bunun sonucunu negatif buluruz ama buradakinin tekrardan logaritmasını alamayacağımız için 1, 2, 3 defa bastık deriz. Demek ki bu da 3'müş arkadaşlar. 5 artı 3 sorulmuş bize. Doğru cevabımız 8 olacaktı gençler. Evet altta sorumuz yok. 20. sorumuzu sağ üst tarafta çözelim ama ondan önce şu kısmı bir temizleyelim. Gençler tanımlı olduğu aralıkta çok güzel bir soru çok beğendim. Basit ama etkili bir soru. Tanımlı olduğu aralıkta f ln x küp eşittir ln x üzeri 6 çarpı e fonksiyonu veriliyor. Buna göre bu 3 tane değerden hangileri birer tam sayıdır diye sorulmuş. Şimdi f ln x küp demek f 3 çarpı ln x demek aslına bakarsanız 3'ü başa atarız. Bu da ln x üzeri 6 artı ln e demektir. Bakın çarpılmış ln'in içi ben onları toplayarak ayırdım birbirinden. Ve bu da f... 3 çarpı ln x eşittir 6 tane ln x artı ln neydi 1 f 3 tane ln x'i de 2 çarpı 3 ln x artı 1 biçiminde yazarsam fonksiyonu görebilirim fonksiyonu görmek demek ne demek yani şuradaki ifade a ise şurası da a'dır ve artık f a eşittir 2 a artı 1'dir denilebilir çok güzel şimdi fonksiyonumuz ortaya çıktı Tek tek getirip 1 bölü 2'yi, 1 bölü 3'ü ve 1 bölü 4'ü yerine yazmamız gerekiyor. 1 bölü 2'yi yazarsanız f 1 2 eşittir, 2 gelecektir. Yani bir tam sayıdır. f 1 3 yerine yazarsanız 2 bölü 3 artı 1'den tam sayı gelmez. 1 bölü 4'ü yerine yazarsanız da 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 artı 1'den 3 bölü 2 gelir. Bu da bir tam sayı değildir. Cevabımız yalnız 1 olacaktı sevgili arkadaşlar. 21. sorumuz. Bu soruda ise... E üzeri eksi ln x demiş. Burada da e üzeri 1 var bakın. E, dolayısıyla ben burayı eksi, e, e üzeri eksi ln x eksi 1 biçiminde yazabilirim. Eşittir diyorum. X kare çarpı x üzeri ln x dedik. Hatta bunu da aynı e, aynı kuvvette birleştirmek için aynı tabanda 2 artı ln x diye yazabilirim. Şimdi gelin her iki tarafın ln'ini alalım arkadaşlar. Yani şu şekilde. Bakın şunu şuradan biraz uzaklaştırayım ben. Şöyle bu tarafın elenini alıyorum Şu şekilde Ve bu tarafın da alıyorum bu şekilde Elenini aldığım için Şu ifadeyi tutup Ben başa atabilirim yani Eksi elen x, eksi 1 Çarpı elen e var E elen e 1'di zaten eşittir Buraya alıyoruz bakın x'in kafasındakini başa atıyorum 2 artı elen x Çarpı elen x Şuradaki elen x'i içeri bir dağıtırsanız Arkadaşlar sol taraf aynı şekilde kalsın Eksi elen x eksi 1 Eşittir 2 tane ln x artı ln x'in karesi olmuş oldu. Artık bu bize e, tahmin edeceğimiz üzere ikinci dereceden bir denklem verecek. ln x'in parantez karesi şunu şu tarafa atarsınız artı 3 tane ln x. Bunu da bu tarafa gönderirseniz artı 1 eşittir 0 görürsünüz. Bizden istenen şey x değerlerinin çarpımıydı. Ben burada kökleri ln, e, ln x1 ve ln x2 olan bir ikinci dereceden denklem elde ettim. Logaritmaların tabanları aynıysa ve toplanıyorsa içleri çarpılıyor unutmayın. O zaman ben ln x1 ile ln x2'nin toplamını bulayım ki kökler toplamıdır bu eksi verir bize eksi b bölü a'dan. Bu da ln x1 çarpı x2 olduğundan eşittir eksi 3. Tabanı da e olduğundan e üzeri eksi 3 bize x1 çarpı x2'yi verecektir ki e üzeri eksi 3 dedik buna. Bizden de zaten x değerlerinin çarpımı istenmişti. x değerlerinin çarpımı e üzeri eksi 3 olarak karşımıza çıkmış oldu. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Evet 21. sorumuzu da çözdük artık sonlara doğru yaklaştık. Devam ediyorum 22. sorumda. a sevgili arkadaşlarım aritmetik ve b de geometrik bir diziymiş. a2 b1'e A4 artı A5 B2'ye 3 tane A14 artı a 1 de B3'e eşitmiş buna göre BN dizisinin ortak çarpanı hangisi olabilir diye sorulmuş Öncelikle aritmetik diziden ilerleyelim arkadaşlar her birini de A1 cinsinden yazalım çünkü burada A1 kullanılmış A2 dediğimiz şey biliyorsunuz ki A1 artı R'dir işte bu B1'e eşitmiş arkadaşlar Hemen şunu şöyle yanına verelim. Ekstradan bir şey yazmayalım Kalabalık görünmesin A4 dediğimiz şey A1 artı 3R Bakın şöyle gösteriyorum Burası da A1 artı 4R'dir Bundan kaynaklı toplarsanız bunları 2A1 artı 7R'yi elde ederiz Bakın şurası A1 artı 13R'dir 3 ile çarparsanız 3 tane A1 Bir tane de A1 burada var Eşittir diyorum 4 tane A1 3 kere 13 de artı 39 R yapacaktır. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. B1, B2 ve B3 bunlar geometrik dizinin ardışık 3 terimi hatta ilk 3 terimi. Ve ben geometrik dizi olduğu için bunlar bununla bunu çarparsam eğer buradakinin karesine eşit olacağını da biliyorum. O halde A1 artı R ile bakın A1 artı R ile. 4A1 artı 39R'yi çarpacağım. Bu da bana bunun karesini verecek. Karesini açarak yazalım. 4A1'in karesi artı 28 tane A1 çarpı R artı 49R'nin karesi dedim. Bundan sonraki artık işlemler bizim işlem yeteneğimize kalıyor. İçeri dağıtacağız. Bakın şununla şunu çarptım. 4A1'in karesi geldi. Bununla bunu çarptım 39A1R oldu 39A1 çarpı R artı şununla şunu çarptım 4A1R geldi. Artı 39R kare geldi arkadaşlar karşı tarafta da 4 tane A1'in karesi artı 28 tane A1 çarpı R ve 49 tane R'nin karesi mevcut. Her iki tarafta şanslıyız ki 4A1'in karesi var bunlar gitti şanslıyız diyorum çünkü A1 cinsinden bir denklem ikinci dereceden çözülmesi daha zor birinci dereceden bir denklem elde ediyoruz şu an 39A1R ile 4A1R'yi toplarsanız 43A1R gelir artı 39R'nin karesi var karşıda ise 28A1R ve 49R karemiz mevcut. 39R kareyi bu tarafa 28A1R'yi sol tarafa gönderirseniz 43'ten 28 çıktı. 15 çarpı A1 çarpı R eşittir. 49'dan 39 çıktı. 10 çarpı R'nin karesi olduğunu görüyorsunuz. Burada R'leri tabii ki de sadeleştirebiliriz birer tanesini. Ve her iki tarafı gençler 5 ile sadeleştirirseniz 3 tane A1'in 2R'ye eşit olması gerektiğini görebiliriz. Buradan A1 eşittir. 2R bölü 3 diyebiliriz. Şu an ilk terimi R cinsinden elde ettim. Şimdi ise yapacağım şey buraya getirip yerine yazmak. Şu kısmı bir siliyorum. Şunu da siliyorum. Şuradaki kırmızıyı da silelim. Bakın arkadaşlar madem A1'i biliyorum neydi? 2R bölü 3'tü arkadaşlarım burada. Yerine yazalım. 2R bölü 3 ile R'yi toplayacağım. 2R bölü 3 artır R. Ne yapar? 5R bölü 3 yapar. Buraya geldim. 2 çarpı 2R bölü 3 artı 7R diyorum. Burası 21 artı 4'ten 25R bölü 3 gelir. Buraya bakıyorum. 4 çarpı 2R bölü 3 artı 39R diyorum. Burada 39 kere 3 117 yapar. 8R eklerseniz 125R bölü 3 gelir. Dikkat ettiyseniz zaten. 5 ile çarparak bunu 5 ile çarparak bunu elde ediyorsak buradaki b1, b2, b3 ilk üç terimi verilen geometrik dizinin e, ortak çarpanı tabii ki 5 ile çarparak ilerlediği için 5 olacaktır arkadaşlar doğru cevabımız da d seçeneğinde böylelikle verilmiştir diyeceğiz devam ediyorum 23. soruyla ilk terimi A1 olan ve tam sayılardan oluşan bir an dizisi her n pozitif tam sayısı için an artı 1 an bölü 2 eğer ki an çiftse 9 çarpı an artı 7 eğer ki an tekse bunu kullanıyoruz a1 32 olduğuna göre a2020 kaçtır diye soruluyor şimdi a1 kaçmış arkadaşlar 32 gelin a2'ye bakalım a2 için bakın en gördüğüm yere 1 yazmam gerekiyor a1 çiftse demiş a1 32 idi 32 bölü 2'den burası 16 olur a3 de bunun yarısı olacaktır 16 çift olduğu için 8 8 de çift olduğu için a4 bunun yarısı olacaktır 4 a5 de yine a4 çift olduğu için 2 ve a6 sevgili arkadaşlarım bu da çift olduğu için 1'e eşit olacaktır şu an tek bir sayı yakaladık o da 1 artık a7 için a6'yı kullanacağım 1 e burası tekse yerine yazıyor 9 kere 1 9, 7 ekledim, 16. Şimdi bunu şu hizada yazmak istiyorum. Sebebini anlayacaksınız birazdan. A7, 16 bulundu ya. A8 nedir arkadaşlar? Tabii ki 8'dir. Bakın şunun aynısı gelecek. Çünkü 16 bölü 2 gelecek yine. O zaman A9 nedir? Tabii ki 4'tür. A10 kaçtır? 2'dir. Ve A11 yine 1'dir. Yine başa döneceğiz. A12 eşittir 16 biçiminde. Şimdi burada 1'den 2020'ye kadar 2020 tane terim var. Ve bu 5'te bir tekrar olayını arkadaşlarım burada bozan tek şey A1. O zaman bu A1'i görmeyelim. İlk terimden itibaren yani A2'den itibaren 2020. terime kadar 2019 tane terim vardır. Ve 2019 tane terim 5'te bir kendini tekrar ederek derlediğinden 5'e bölerim. Kalanımız burada 9'un 5'te bölümünden kalan aynı olduğu için 4'tür. Ve bu demek oluyor ki 2019. terimle 4. terim aynıdır. E bakıyorsunuz 4. terim yalnız A4'ten bahsetmiyorum. Şuradan itibaren 4. terimden bahsediyorum. 1, 2, 3, 4 yani cevabımız 2 olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Güzel soruydu. Güzel 2 tane dizi sorusu çözdük. Üstteki ve alttaki ciddi anlamda güzel sorulardı. Devam ediyorum 24. sorumla. 5 tane kardeş 39 tane özdeş bilyenin tamamını paylaşacaklar. Herhangi iki kardeşin aldığı bilgi sayısı arasındaki fark en fazla 2 olacak şekilde paylaşım yapılacak. Buna göre bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir diye sorulmuş. Öncelikle 39-5'e tam bölünmüyor. Ama 35-5'e tam bölünüyor. 35'i 5'e bölersek her birine 7 tane düştüğünü görelim önce. Ama 4 tane de biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım paylaştırmamız gereken bilgi var. O zaman ilk 4'üne birer tane daha vererek şu şekilde 8-8-8-7 yapalım. Artık şurası iptal. Ya da o iptali boş verin. Ben size burayı şöyle boyayarak göstereyim. Şimdi bu şekilde dağıtılabilir. İstenilen şartı da uygundur. Ama farklı şekillerde de dağıt dağıtılabilir. E, örnek veriyorum. E, şuna bir tane fazla verirsiniz. Karşılığında buna bir tane eksik verirsiniz. Bunları aynı verirsiniz. Ve bu da zaten aynısı olur. Bakın şu an dağıtım yapıldı. Ve e, en az alanla en çok aras alan arasındaki fark 2. Dolayısıyla sağlar. Aynı şeyi şuna da uygulayabiliriz 9-7 9-7 ve 7 dersiniz Bu şartta uygundur Başka da bir e, olay yoktur arkadaşlar Farklı bir dağıtım gerçekleştirilemez Çünkü farklı bir dağıtım gerçekleştirdiğiniz an Bunu 1 artırdığınız 10 e, Zaten 7 ile arasındaki fark 3 olacağı için sağlamaz Pekala şimdi buraya bakalım e, 4 tane 8 e, tane bilyalan çocuk olacak bir tane 7 ve bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir diye sorulmuştu bize, değil mi? E şimdi o zaman şöyle düşünelim. 7 tane bilye alacak çocuğu seçelim. E geri kalan zaten 8 tane olacak çünkü bilyeler de zaten özdeşti. Yani herhangi bir dağıtım yapmama gerek yok. O halde 5 tane çocuktan bir tanesi 7 tane bilye alacaksa onu seçerim sadece. Eşittir 5 tane durum söz konusu. Buraya bakıyoruz. 2 tanesi 7 bilye alacak. Önce onları seçelim. 5'in ikilisi çarpı. Bir tanesi de 9 alacak. 5'in e ikilisiyle seçtim. Geriye 3 kişi kaldı. 3 kişiden herhangi birini seçtim. Sen de 9 bilgi al dedim. Geri kalanlar zaten geri kalanlar olduğu için 2'nin ikilisi de diyebilirsiniz. Zaten 8 bilye verilecekti. Burada da 5 2 5'in ikilisi 10, 3'in ikilisi 3 olduğu için 10 kere 3'ten 30 durum söz konusu. Şuraya bakıyoruz. 2 tane... 9 adet bilgi alacak çocuk var. Dolayısıyla 5 kişiden herhangi ikisini seçtim. Geri kalanlar 3 kişiden 3'ü de 7 tane bilgi alsın dedim. Burası da bize onu verecektir. Bu paylaşım kaç farklı biçimde yapılabilirmiş arkadaşlar? 5, 30 daha 35, 10 daha 45 biçimde yapılabilir. Yani 24. sorumuzun cevabı da B seçeneği olur deriz. Ve devam ediyorum 25. sorumuzda. Bir, öğretmen, bir öğretmenimiz var. İki kişilik iki farklı sıraya, iki kişilik iki tane farklı sıra varmış arkadaşlarım. Şöyle bir iki kişilik ve yine şu şekilde iki kişilik iki tane sıra düşünelim. Dört tane öğrenciyi, 3'ü kız, üçü erkek olan altı kişilik öğrenci grubundan. Üç tane kız ve üç tane erkek olan altı kişilik bir öğrenci grubundan. İki tane kız ve iki tane e, erkek öğrenciyi oturtacak. Dört tane öğrenci. Ha tamam onu söylememiş. Buna göre bu öğretmen aynı sırada oturan öğrencilerin cinsiyeti aynı olacak şekilde. Yani kız kız erkek erkek olacak biçimde. Çünkü sıraların tamamı da erkek oturamaz. Dört tane erkek yok. E, sıraların tamamı da dört tane kız oturamaz. Çünkü dört tane kız yok. Dolayısıyla kız kız erkek erkek veyahut erkek, erkek erkek kız kız biçiminde oturtacağız. Öncelikle... Şu sıraya oturacak kızların seçimini yapalım. Bu sıraya kızlar 3 tane kız olduğu için 3'ün ikilisi biçiminde seçilebilir. Ee, daha sonrasında bunlar 2 faktüryel biçimde sıralanabilir. Çarpı buradaki erkekler 3 erkek arasından 3'ün ikilisinden seçilir. Çarpı 2 faktöriyel biçimde sıralanır. Tüm bunları bulduktan sonra çarpı 2 diyeceğim. Çünkü erkekler bu tarafa kızlar bu tarafa oturabilirdi. O halde gençler. 3'ün ikilisiyle 2 iki faktürelin çarpımı 6 yapar. E burası da 6 36 yaptı. Çarpı 2 derseniz 72 bize cevabı verecektir sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız C seçeneğinde mevcut dedik. Bir sonraki sorumuz 26. soru. Ve sevgili arkadaşlarım bu sorudan sonra trigonometriye başlıyoruz. Trigonometrinin itibaren de geometri çözümleri olduğu için geometri sorularının çözümlerini Kenan Hocanız, Kenan Karayla Geometri kanalında, kendi kanalında sizler için yapıyor arkadaşlarım. Zaten paralel biçimde yayınlıyoruz videoları. 26. sorumuzun çözümünü de yapalım ve videomuzu noktalayalım. A kümesi ve B kümesi verilmiş. A kartezyen çarpım B kümesinin elemanlarından bir tanesi rastgele seçiliyor. Seçilen elemanı oluşturan bileşenlerin toplamının negatif olduğu bilindiğine göre bileşenler toplamının tek sayı olma olasılığı nedir? Nedir bu bileşenler negatif toplamları negatif olan bileşenler nedir? Mesela eksi 1'in yanına yukarıdaki herhangi bir sayıyı seçersem toplamları negatif olmaz. Demek ki eksi 1 yok. Eksi 2'nin yanına sadece ama sadece 1'i seçersem toplamları negatif olacaktır. -3'ün yanına 1'i ve yine -3'ün yanına 2'yi seçersen toplamları negatif olur. -4'ün yanına sevgili arkadaşlar 1'i seçerim. -4'ün yanına 2'yi de, -4'ün yanına 3'ü de seçebilirim ki böylelikle toplamları negatif olur. Başka bir ihtimal yok. Demek ki tüm durum 6 taneymiş. Toplam 6 tane seçim var çünkü. Peki istenen durum neydi? Bileşenler toplamının tek sayı olma olasılığı. Hadi gelin. Şu ikisini toplayın 1 topladık 2 topladık 1 topladınız 3 topladınız 2 topladınız 1. Kaç tanesi arkadaşlarım burada ee, bizden istendiği gibi tek sayı 1 1 3 ve eksi 1. 4 tanesi tek olduğu için istenen durumda dördün ta kendisidir o halde cevap da 4 bölü 6'dır sadeleştirilirse 2 bölü 3 yapar yani cevabımız e seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz hem de gönül rahatlığıyla Evet gençler tüm matematik sorularını bitirdik artık denemenin geri kalanı Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında Kenan hocanın sizler için bu denemenin çözümlerini geometri yapıp tamamlayacak arkadaşlar Kenan Hoca'nıza benden selam söyleyin, hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.